7 kaç olduğunu biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte korkunç tünellerden birine gireceğiz. Bu bölümki Haribo'nun iki olacak. Haydi başlayalım. Hey neredeyiz? Steve kanka neredeyiz biz? Steve. Oha tüneller var. Tünelleri bakalım. Bu ne ya korkunç bebek? Hayır bu değil. Sonic. Sonic. Hayır bu değil. Asla değil. Hayır. Tınav. Hayır. Hayır hayır. Haribo. Evet evet. Yes. Yeah. Bu bu bu. Evet evet. Steve. ona girmek gireceğiz. Evet, evet ona gireceğiz. Evet. Bence de bence de ben de ona girmek istiyorum ama bir yeşil gözüm. O korkunç ya. Oh, en tatlısı man. o ya. Sonic de biraz korkunç. En tatlısına giren bence demem. Çünkü gizli bir tünel. Hadi. Siv yes. sen ilkatta ben gelmeyeceğim şimdi. Siv yes. düştü. Siv gitti. Oh, Abim ben de mi girsem ya? Ben de ona gireyim bari. Çok da derin oh, ama man. korkuyorum. İş yapacak bir şey yok. Atlamalıyım. Evet. Evet abi evet, atlamalıyım. Haydi. Ooooo oh. The Steve Ne oldu? Steve Wow Kocaman bir Haribo kafası Steve oranın önünde kapı mı var? Gidelim gidelim Aynen aynen gidelim bence de yeah. Hadi hadi gidelim Steve Bu kocaman şey kim koydu buraya ya? Steve kapı var. Kapıyı açalım mı sence? Bence açmıyorum ben. Ben korktum ya. Arkasında da bir şey yok. Steve niye açtın kapıyı? Girecek misin? İyi gir bakalım. Steve içerisi nasıl? Ya Steve biz buraya niye geldik ya? Gene senin yüzünden labirente düştük. Nereden gideceğiz? Sa sol sol sol. Tamam sol. Hadi. Tekrar. Full sol gidelim full, full sol. Full sol. sol sol. Sol sol sol. Sağ. Sol sol sol. Aynen sol. Steve biraz yavaş olur musun ya? Burası çok ürkütücü. Aha. Bitirdik mi? Ne çabuk. Hislerimde kuvvetliyim demiştim sana Steve. Aa o ne? Steve. Arkamızdan bir şey mi? Bir şey kovalıyor. Steve o neydi? Saklanalım saklan saklan Steve saklan. Wow küçük minion. Oh Bu küçük minionun burada ne işi var? Biz haribo diye buraya girdik. Kaç kaç Steve kaç bitiş noktasına kaçmamız lazım kaç. Bizi buraya soktun gene ya hava da kararıyor. Kaç kaç kaç kaç gel bitiş noktasına gidelim bari ben kurtuluruz. <gülüyor> ya Steve. Senin yüzünden düştüğümüz duruma bak Steve. Çıkamayacağız buradan be. Ne? Steve sese bak. Ses geliyor. Ay! Arkadaşlar 7art zordun kaç olduğunu biliyor musun? Biliyorsun yorumlara yaz ah, şimdi de. Arkadaşlar ben burada normalce odun kazacağım ya. Tamam <gülüyor> Sürekli mod o ses ne? What? Normal bir normal odun kırdırtmadım. Bu ses ne? Wow! Kirpi Sonic. Kirpi Sonic. Wow! Arkadaşlar kırmızı kırmızı Sonic mutan mutasyon geçirmiş. Kirpi Sonic kovalıyor. Kırmızı Sonic gel gel gel kaçalım. Kırmızı Sonic gel kaçalım gel. Gel kaçalım. Gel kaçalım gel. Kirpi Sonic seni öldürecek. Sonic X'e seni öldürecek o çok o mutasyon geçirmiş gel seni de öldürecek beni de öldürecek beni arıyor bizi arıyor Trip Sonic bizi arıyor etrafı kırıyor çok sinirli bizi eğer bulursa öldürecek çok sinirli bizi eğer bulursa öldürecek gerçekten Kırmızı Sonic korkma korkma bir çaresini bulacağız Trip Sonic köy yıkıyor ya Trip Sonic köylüleri evsiz bırakıyor Kırmızı Sonic gel şu eve atlayalım. Ah canım azaldı biraz. Aman sıkıntı yok tamam. Ne var burada? Kırmızı Sonic bir şey mi buldun? Kırmızı Sonic. Kırmızı Sonic burada bir bazuka buldu. Kırmızı Sonic bazukayı hemen ona atıp öldüreceğim onu. Bekle nerede o? Nerede o aha uçuyor. Bekle dursun orada. Aha şimdi seni yakaladım öldüreceğim onu. Niye ölmedi bu ya? Hayır. Lay, lay lay lay lay lay O ne ya? Arkadaşlar bir normal Minecraft oynatmadınız bana. O ne? Katil paylanço orada. Katil paylanço Minecraft'da girmiş. Ne yapıyor ya? Yere bakıyor. Bir yer kazıyor. Yeri kazıyor katil paylanço. Katil paylanço nereye gidiyor? Koşup bakmalıyım hemen. Koş koş. Koş nereye gitti o ya? Wow. Orada bir ay... Ayırım set çekmiş oraya, kırılalım hemen kazmayla. Kır kır. O ne ya? Hadi bari bize bakıyor. Arkadaşlar bu ses ne? Deli milyonlar şarkı söylüyor. <Sessizlik> Atlayalım. Ah, deli milyonlar hala şarkı söylüyor. Deli milyonların yerine mi düştük ya? Arkadaşlar geliyor saklamalıyım. Saklanacağım. Minyonları yakalanmam lazım. Çıkın yukarı çıkın. Bir gidin başımdan. Ben buraya niye düştüm ya. Hep merakım yüzünden oluyor. Şunun peşinden gideyim bari bakayım nereye gidiyor. Aç kapıyı bakalım minyon gidelim. Bu taraftan gitti. Dur şurada durayım bari. Ha sesi geldi sesi. Sesi geldi şu tarafa geçeyim dur. Sesi geldi kapıyı açacak. Kapıyı açtı gidiyor. Koş koş koş. Koş burada bir odaları var. Aha laptop. Laptop açıyor. Hayır. Hayır. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor kaçmam lazım. Minyonun gözünü gördünüz mü? Kırıp kırmızı olmuş. Minyonun gözü kızardı. Kaç kaç kaç. Nasıl çıkacağım buradan ama bilmiyorum. Kaç bari merdivenden çık merdivenden. Sinirlenmiş minyon geliyor. Abi bittik şimdi ya. Kaç kaç? Kaç yapacak bir şey yok. Aya! Arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like'a ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çok güzel video yaptık. Uğraştık, bolca koyduk.